Bir önceki videoda çözdüğümüz probleme geri dönelim. Amacım size aynı problem çözmenin birden fazla yolu olduğunu göstermek. Sorumuz neydi? Bir havuz problemimiz vardı. Evet, çok severim havuz problemlerini. Bir musluk bir havuzu diğer musluktan, ikinci musluktan bir buçuk kat hızlı doldurabiliyordu. İki musluk birden açıldığında havuz altı saatte doluyorsa daha yavaş olan musluk tek başına havuzu ne kadar zamanda doldurabilir? Soru buydu. Bu tür problemleri çözerken, problemde tanımlanan hız oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu problemde de dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, yavaş musluğun havuzu doldurma hızı ve hızlı musluğun havuzu doldurma hızlarının oranı. İki musluğun hızlarının havuzu doldurma hızlarının birbirlerine oranı. Yavaş musluğun hızını tanımlayacak olursak, isterseniz bu bilinmeyen için, R diyelim, yavaş musluk saatte r tane havuz doldurabiliyor olsun. Aynı saatte 60 kilometre giden bir araba gibi. Yavaş musluğumuz da 1 saatte r tane havuz doldurabiliyor. Eğer yavaş musluğumuzun hızı r ile tanımlandıysa, hızlı musluğun hızı için ne diyebiliriz? Hızlı musluk, yavaş musluktan 1,5 kat hızlıydı, öyle değil mi? Soruda böyle verilmiş. O zaman yavaş musluğumuz 1 saatte r tane havuz doldurabiliyorsa, hızlı musluğumuz da saatte 1,5 r tane havuz doldurabilir. Peki iki musluğun ortak hızı ne olur? 2,5 r olur değil mi? r artı 1,5 r eşittir 2,5 r. Yani iki musluk aynı anda açıldığında 1 saatte 2,5 r tane havuz doldurabilirler. Problemde bize iki musluğun birlikte, birlikte açıldıkları zaman bir havuzu 6 saatte doldurduğu da verilmiş. İki musluğun ortak hızı ne dedik? Bir saatte 2,5 r tane havuz. Aynı zamanda da 1 saatte bir havuzun 6'da biri. Bu şekilde düşündüğümüzde 2,5 r'nin 1 bölü 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. İki tarafı da o zaman 6 ile çarpalım şimdi. 15 r eşittir 1. Bu durumda R neye eşit olacak? r de 1 bölü 15 olur. Yavaş olan musluğumuzun hızı neydi? R idi. Yani yavaş musluğumuz 1 saatte bir havuzun 1 bölü 15'ini doldurabiliyor. Ya da bir havuzu 15 saatte doldurabiliyor diyebiliriz. Evet, böylece bu videoda aynı problemin başka bir şekilde de çözülebileceğini gördük. Hoşçakalın.